Kır zincirlerini Gel oğlum, aşkı taralım. Oğlum Bir saniye sakin duramıyorsun ya, değil mi Arayi yani Sakın şey sakın şey sakın vurma Vurma be. orospu vurma Oğlum mal mısın sen? Can, sen mal mısın? Tamam o öldü bakın Bak bak hareketlere bak amını sikir Place. Zincirini kır incel Ya şu silahlar gelmeden vurmayın amını Vurma ha Aptal aptal aptal <gülüyor> <gülüyor> Vuuu! Malamına göm, hareketlere bak! Aaa! Aaa! <Gülüyor> abi abi abi ya ya, Yarrak kürek oynamayın şöyle. Vurma vurma bak deliyor Ruspa çocuğu! Her <gülüyor> seferinde ilk seni öldüreceğim her ay. İn lan yarrak! İnan bana koyarım <gülüyor> seninle <gülüyor> Kanka biz dostuz biz, biz, biz dostuz kanka Hiç ya, şey yapmıyoruz <gülüyor> Vurma vuruyor <gülüyor> Sen <gülüyor> <Vuruldu. gülüyor> Üstüme buz düştü oras pıçacı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum birbirimize düşman olmazsak alacağız şunları Eray. Bizi bir takım gibi düşün ya. Tamam tamam, bir de yanına geliyorum. Bekle. Ya söyle. <gülüyor> Dur tamam, dam yapmadan yapmadan. Amına koyayım. Ne oluyor? O ne oğlum? Ya zendana dans skip. Kovulma öyle öldüm am. Tamam eray, eray, Eray, Eray, Gel kanka. Aynı yerdeyiz. Bak bak orası baliye bak. Ah! Ah! Noluyo no ah. lan? Noluyo no lan? Kanka yıla kovalıyo yıla kovalıyo. Ah! Ah! <gülüyor> <gülüyor> Mızrak! Oranı sikir! Ah! Ah! <gülüyor> Tamam. Git Ge gelmem düşürüyor. ki oraya. Gelmem ki oraya. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. <gülüyor> Çev <gülüyor> O orospu çocuğun sana silah düştü, <gülüyor> bana düşmedi. Uh. Uh. Ey kanka biz oynuyoruz kanka seninle. Amına kodumun. Sana bak orospuya bak. Direkt bana geliyor ya bir de. Sakin ol Rus bu çocuğu? Erayı kır kır kır kır erayı Siktir git amcık seni Kazandım. Aaa <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı yiyeceğim ya dur şu oyundan sonra değiştireyim o zaman Bak şu oyundaki Oy, büyük playzime bakın Sikerim seni ha onu da söyleyip <gülüyor> Ananı sikiyim bu niye öyle oldu ya <gülüyor> <gülüyor> Değiştiriyorum kamerayı bir dursanıza herkes silahı alsın kendine. Bir durun ben de bak zaten gittim. Bir İyi ki benim aldım sıkmıyorum. Sıkmıyorum. Ciroks... Öldürmeyin abi geliyorum. Cirox e git silahını al yukarıdan. Tam eray aldı. Eşit geliyorum. Dur lan. sıkmayın. Sıkmayın öldürmeyin. Eray senin ananı sikim ben. <gülüyor> bak orospu çocuğu ya. Bak. <gülüyor> ya şu erayın instasını bir, bir Şu er instasına yapılan... Her şeyi yapın şu an o mesajlara var ya yapılan her şey yapılsın şu an. Bu zulme <gülüyor> bana yapılan bu zulme Kemal oynadık. Bak geliyor geliyor dur. <gülüyor> <gülüyor> He onu git al götünü atacağım hadi. E ee? Ölsene oğlum adam afekazlar. Ve ne? ben seni hadi. gelip vurayım. E hadi vur o zaman. VP. E, Orospu <gülüyor> çocuğu gel hadi gel. <gülüyor> Yedin mi yarra? Neredeyim? Oğlum bana bak bana bak. Neredeyim buradayım şuradayım. Buradayım şuradayım oradayım buradayım. Şurdayım geri gittim birden oradayım şurdayım buradayım. Ya ölsene amcık Bir de silahı yaptı. aldım Harbiden Abi herkes alsın. Yeri aynen benim. aynen hiç İlk Ali'nin sonra Aray'ın sonra Jurox'un sonuncu benim tamam mı? Hiç kimse <gülüyor> Ya yapma <gülüyor> Ya bunu niye attın? Durun şimdi tamam <gülüyor> Atma atma Amına koyayım Yılan kim attı ya? Kanka ben Ali ile şey imzaladım. Ya sen var ya amına lan ne vuruyorsun amcık? O da lanadı. Ta ilk silah alana kimse dokunmayacak tamam mı? Kimse. Tamam, tamam. Kim alabilirse. Elim fena çıktıydı amına. Ya bu orospu çocuğu hariçti. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Salak durmuyor ki amına koyayım. <gülüyor> <Gülüyor> ya GERİ ZEKALI YA <Gülüyor> Bir dakika i̇lk, ilk Kemal ilk Kemal alsın Ali ben niye senin gibi yollan şuan Dur dur, lan, dur dur bekle Ne lan? Arkadaşlar ben gayet boyundan memnunum. <gülüyor> tam bir şey. <gülüyor> ben böyle bir şey demedim ki. Lan yüzüne düştük. <gülüyor> Hadi gel. Geri zekalı. Aa. Haha. <gülüyor> Sakın altımızı kırmayalım. Sakın altımızı kırmayalım bak. Bu öldürdü beni ya. E, bunun kodu Neredeyim lan? Oha uçtum. Ananın amı. Gel gel. Buzu kır, gel, buzu gel. kır. Dur dur sana bir dur bir. kır. Aa, bu benim place. Gel gel. Gel dur, dur, dur, dur Aa, Aa, bu bu gel, kolay, gel, gel. yukarıdan aynı aynı bizim tarafa gel. Bastır. Bastır orospu. <gülüyor> Lan tamam, 3 kere basıp zıplayacağız. Ya ya ne biçim Eray gel gel bastır e, <gülüyor> Eray bastır. Diggle diggle diggle diggle. Gel al al o silahı alsana. <gülüyor> Bean. <gülüyor> Ana nasıl ki sağdakiymiştim. <gülüyor> Sağdaki benim işim. Beni sen nasıl terk edin? Bırakıp Jurot, <gülüyor> <gittin. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> takım biliyoruz. takım buraya biliriz, buraya biliyoruz buraya biliriz, burayı biliyoruz. Takım, takım takım takım takım on takım on takım takım takım takım takım takım Oğlum mal mısın sen ya? Takım yömürüyor adam. Takım takım takım takım. Takım takım takım herkes takım, herkes takım. Dörtlü takım şu an. Oradan gelmiyor. Oradan gelmiyor. ortadaki aile kıracağız. Ortadaki aile kıracağız. Hepimiz takım. Lan buradan geliyor. Bunu nasıl bunu nasıl yaparım? Şöyle. Tamam, Ali takım, Ali takım. Bekle bekle bura Şokomelli. Bura Aynen burada gel Eray. Aa, da, Beni da, dinle da, şöyle duracağız Sam. Ne yapıyorsun o arası mı çocuğum? Aaa ilk, ilk ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? <gülüyor> lan aga be Lan Lan aptal dokunmasan hiçbir şey olmayacak aptal Mal Bana köşeye şey çar Bana olmadı ki mal Bak ben kazandım Bak <gülüyor> ben <gülüyor> Aptal patladı. Ah! <Gülüyor> ya lan sikim. Ya attım ya, <Gülüyor> <orasınca şu an. Gülüyor> Bak sen bittin şu an farkındamısın bilmiyorum. La aşağıdaki de sıkınca altında adam var. <Gülüyor> oh, o yaşıyor ne mu piç? Ya. O piç <Gülüyor> mu? Ya Kemal sen tam salaksın ya Sen tam malsın ya Hayır hayır hayır bastırma hayır Ulan! <Gülüyor> Allah çok eğlenceli bir ol yav Bu çocuğu ya. bekle <gülüyor> <gülüyor> dur orda dur dur durmuyorum gel, <gülüyor> gel hadi sen gel buraya Orospu mu ne yapıyorsun öyle ee, Gel ara e hadi hadi hadi hadi hadi bekle. hadi hadi hadi hadi takım hadi hadi hadi hadi hadi hadi Eray boş, Eray boş, yukarıda öyle duruyor, ee, yukarıda öyle duruyor Tamam, al o silah ya, ya Kemal sen tam salaksın ya, Eray ile konuşun niye bize geliyorsun amınakoyim ya Kime diyorsun? Salak diyon <gülüyor> Ne oldu? sen herhalde yine Sen nereye kızıp niye bize geliyorsun amınakoyim Orospu çocuklar, nereye sıkıştın bakın bir Benim şurada O ben değilmişim, ben yeşildim ya ben niye kendim mavi zannedeyim? Ne yaptın? Amcık burada. Döndür onu, döndür, döndür onu, döndür onu. Ali bizek Ali bizek. Sol alta bak, <gülüyor> sol, alta bak <gülüyor> sol alta bak. Ben değilim. <gülüyor> Vallahi ben değilim sol alta bak sol alta Sarıya bak sarıya, sarıya sol Çıkamaz altı ki da ben de onu ama, ama ne kadar güzel Oğlum ya. atla atlarken vur sen kazanırsın Hayır hayır öbür taraftan atla atlarken vur Ama ne kadar güzel ya Oğlum malsın ya Aa pompalı pompalı atlarken pompalı Bozuk o bozuk o atlarken onunla Net aldın net aldın. Ölürsün cırık. Taşımıyor saçımıyor. yukarı çek. Tamam. Ha. Atla atla direkt vur onunla. <gülüyor> Bir daha. Lan bu bağırıyor orası. <gülüyor> hadi şuraya bak hiç falan <Gülüyor>